Selam yay oğlak arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz Şengül'ün Sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım yay ve oğlak arkadaşlarım sizler için 15 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım eski eş eski sevgili eski kız arkadaş eski erkek arkadaş şöyle ikili ikili çekiyorum canlar sizler için şimdi önce yay arkadaşlarımdan başlayacağım lafı daha fazla uzatmadan canlarım ki dakikalar da çok uzadığında yüklemelerde de sıkıntı çekiyorum neyse ama uzuyor bir şekilde uzuyor ne yaparsanız yapın durdurulmuyor canlılar bir şekilde laf, laf açıyor öyle olsun bakalım sevgili yay arkadaşlarım için şimdi 15 Eylül'e kadar bakayım barış var mı küsler dönüyor mu ne düşünüyor karşı partnerleriniz karşı partner sevgili yay kardeşim yay arkadaşım sevgili izleyenim kendini kayıpta hissediyor aranız bozuk olduğu için eski eş eski sevgili kız arkadaş erkek arkadaş hiç fark etmiyor bakın kendini kayıpta hissediyor bu insan hayatında siz olmadığınız için siz ise bir yerde hem karşı tarafı kadersel aşk olarak görüyorsunuz sevgili yaycıklarım hem bir yerde de ister istemez kalbinizin bir köşesinde de kuşku taşıyan sevgili yay kardeşlerim var evet doğru mu doğru çünkü karşı taraf bakın mutsuz üzgün kırık dökük şu hane bakın ya bu zamanda Suriyeliler bu halde değil bakın vaziyette görüyor musunuz canlar kendisini niçin böyle hissediyor yay hayatında olmadığı için kayıp demektir yuva kaybı demektir sevgili kaybı demektir çünkü neden sizin etkiniz altında sevgili yay arkadaşım tekrar canlılık istiyor ve bu insan size haber gönderecek evet haber gönderecek karşı tarafın gönderdiği haber karşısında Buyurun siz de hemen bir anda mutlu aşkı aklınıza alacaksınız. Hem şanslı yere doğru gidiyoruz, düşüncesine kapılacaksınız. Hem de bir yerde gerçekleri de kabulleneceksiniz. Ama kim neyi kabulleniyor? Şöyle bir bakalım mı? Bakalım. Tamam. Her an her şey olabilir. Sevgili yay arkadaşım. Ben bazen sessiz sessiz vururum canlar. Ama o sırada da içinden bir şeyler söylerim. O sırada da hmm, açacağım. Ya sabır. Neyse. <gülüyor> Bakın şimdi burada da bir dönek durumlar var. Canlar. Şimdi affınıza sığınıyorum. Ondan sonra Şengül ileri geri konuşuyor diyorlar. Ama olmaz ki. Şimdi bak. ve güzel kardeşim. <gülüyor> Karşı taraf. Şimdi hastalık, sağlık, sıkıntı, perim perişan, yuva kaybı. ah ne kadar güzel. Yay için ölüp bitiyorsun. Hani kalben, ruhel. Tamam güzel. Şimdi bütün yaylarımın partnerleri ne olur yanlış anlamayın. Hepinize değil bu. Burada birileri çıktı sadece. Bu bütün yayların partnerleri bu insan anlamına gelmiyor. Sevgili yaylar siz de kızmayın. Genel bu. Burada birileri çıktı. Burada yine birileri çıktı. Ama kimin hayatı? Hmm. Onu sizler biliyorsunuz. Benim anlattıklarımdan sizler bileceksiniz. Şimdi bu insan, sizin bu karşı partner, her kimse, kim kendine yakın hissediyorsa bu anlattığımı onlar için geçerli bu sevgili arkadaşlar. Çünkü eğri oturacağız, doğruyu konuşacağız. Hem yayı kaybettiğin için veya tam kaybetmiş demeyelim de. Kayıp da hissediyorsun kendini. Çünkü her şey bitmiş değil. Kayıp da hissediyorsun ya. Bir yanın yok hissediyorsun. Yay hayatında olmadığı için. Tamam ne kadar güzel. Aa, etkisi altındasın yayın. O da çok güzel. Hem haber gönderiyorsun yaya. O da çok güzel. Hem haber gönderdiğin gibi. Aynı şeklide Yaydan da mutlu aşk haberi bekliyorsun. Sadece karşı taraf özel değil bu. Aynı şeyi sizden de bekliyor karşı taraf. O da çok güzel eyvallah gel bazı şeyleri kabullenelim diyorsun veya karşı taraf diyor ki ah yaydığı içinden gelse de olduğu gibi beni kabul etse beni olduğum gibi kabul etse duygu düşüncelerine de sahip bazı partnerler hepsi mi? Tabii ki de değil bazıları tamam ona da eyvallah İyi güzel hoş da. İşte ben bunlara dayanamıyorum böyle şeyler. Beni ilgilendirmiyor ama bilmiyorum yani katlarına fazla mı haşır neşir oldum da ben bu hale geldim. Onu da anlamış değilim. E şimdi öyle de güzel kardeşim. Şimdi Murat ilgiliyorsun, beni kabul et diyorsun. Keşke beni olduğum gibi kabul etsin de mutlu aşk yaşasak. Ben senin etkin altındayım. Tamam güzel hoş. Ama bu ne? Bu ne? Bu doğru değil. Bu yanlış. Bu ne bu? Bu ne? Karşı partner her kimseniz bu insan yanlış anlamayın her kimseniz bak burada dengeyi kurmaya çalışıyorsun kurmaya çalışıyorsun değil mi dengeyi kurmaya çalışıyor musun çalıştım çalış bu ne şu karttan sonra altını görün burada onay istiyorsun kimden istiyorsun onayı yaydan istemiyorsun Başka birinden onayı istiyorsun. Ondan sonra Şengül konuşuyor diyorlar. Konuşmayayım ben. Ben ben, ben hiçbir şey söylemiyorum. Taravarı anlatalım, geçelim, gidelim. Öyle olmuyor işte. Madem bu işi yapıyorsun, ciddi yapacağız bunu. Yapacak bir şey yok. Hmm. Bu ne bu? Şimdi bakın, burada engeller çıktı canlar. Kusura bakmayın da. Ha, iki boyutlu söyleyeceğim bu engel anne baba engeli de olabilir şimdi bazı partnerlerin aileleri sizi istemiyor olabilir yanlış anlamayın ama bazıları engelli dengeyi kurmaya çalışıyor engelinden onay istiyor ne olur ya of ne olur beni onayla kızma yayla birlikte olacağım ben bana kızma ne olur beni onayla. Tavrı bu. Anladınız mı canlar? Ne olur beni onayla. Ben birazcık yayla birlikte olacağım. Ne olur. Bakma kusuruma. Olur o kadar. Diyor iç sesi. iç dünyası. Bunu tabii söyleyemiyor. İçi bunu söylüyor. Ama bir yerde de korku var. Ya onu kaybedersem? Ne diyorsun aman Allah'ım ne yuva kaybı bu ben yapmıyorum canlar ben tiyatrosunu yapıyorum resmen Aa, öyle iş mi olur bu ne canım ondan sonra kızıyorlar bana bu ne bu hem bir taraftan bakın siz sevgili yaycıklarım siz ilişkileri karşı taraflı düzeltmeye çalışıyorsunuz. İlişkileri kötüye giden kısımları düzeltmek demektir. Arayış içindesiniz. Ah nereden ne yapsam da arayı düzeltsek. Aradaki engeller her neyse onları kaldırsak gibi iyi niyetli bir şekilde yapıyorsunuz bunu. Karşı taraf ayrı bir terane, farklı bir düşünceye sahip. Yani ne diyeyim ben şimdi engel var abicim, ablacım engel var. Karşı taraf bakın hem sizi istiyor, yani benim burada anlatmak istediğim hem de maazallah. Ağlıyor, ağlıyor başkaları için. Hii, aman Allah'ım ya kaybedersem, ya beni onaylamazsa, ya ben yayla birlikte olduğumda onu kaybedersem daha bir şey söylemiyorum ben daha bir şey söylemiyorum bitti ne diyeyim dünyana ışık ver yay yay dünyana ışık ver de ışığı sadece kendine ver, dünyana verme canım be şöyle bir kafayı kaldırır şöyle çevrene bir bak olur mu aç gözünü seveyim ya aç gözlerini aç gözünü aç aç bir an önce dedi benim bu yayımın çektiği ya aşıklar açılımında da ayrı bir darbe Ekslerde ayrı darbe bu nedir? Rahatla konuşamıyorum bazı şeyleri. Neyse. Dünyana ışık ver diyor. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyanı aydınlatacak. Sıkma canını ya. Sıkma canını böyle şeyler. Bilmiyorum yani. Yanlış anlı ben bunu söylemek durumundayım canlar. Kızmayın bana. Şengüle kızmayın. Şengüle Burada ağlama. Başkası için. Sizin için için. Şengül bunu söyleyince Şengül'e kızmayacaksınız. Hay yaşa be Şengül, gerçeği gösterdim bize. Deyin ki Şengül açılım üstüne açılım yapsın sizlere. İşte bu üzücü. Kızmayın. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Beni diyor kabul et. Her şeyimle kabul et beni diyor. Beni kabul et. Engellerimle beni kabul et. Tamam. Karar sizi. Ben bir şey demiyorum. Neyse. <gülüyor> Ah benim yaycıklarım be aman. Neyse yay arkadaşlarım 15'inden sonra bakarız canlar. Yeni yeni bir şeyler çıkar 15'inden sonra. Ah benim yaycıklarım. Gülmedi gitti karabağlıkları. Dur bakalım, durun bakalım. Öyle hemen içiniz kararmasın. Arada böyle naneler çıkıyor canlar. 15 Eylül'den sonra inşallah daha güzel şeyler gelir. Biz de şöyle sizlere güzel sunumlar yaparız. Şimdi oğlak arkadaşlarımızın eksileri küslerinde gidenlerinde dönüş var mı? Eski eş, eski sevgili, eski nişanlı, sözlü fark etmiyor. Eski erkek arkadaş, kız arkadaş neler? İki tane geldi. Ay çok güzel. İki tane geldi. Hmm. İki tane gelince ikisini birden alıyoruz. Şimdi karşı taraf aramızda manyetik çekim var diyor sevgili oğlak kardeşim evet birbirimizden diyor ışık alıyoruz ikimizde güçlü karakteriz diyor manyetik çekim de var belki de o benim ruh işim diyor sizin için artı şunu da söyleyip hayranlık duyuyor size bu insan hayranlık kartı siz ise artık bir şeyler benim sevgili oğlakcığımın canını öyle tak etmiş ki burası gösteriyor ne olduğunu Karar aşamasına geleceksiniz. Videoyu yüklediğim an itibariyle söylüyorum bunu canlar. 15 Eylül'e kadar karar aşamasına geleceksiniz. Bakın uç noktadasınız. Bir anda yatam ya hiç hesabına dönüşebilir bu olay. Bakacağız şimdi. Karşı taraf ise bakın Size hayranlık duyuyor, sizi istiyor, tekrar sahiplenmek istiyor. Sizin alacağınız karar ise geçmiş örtüyü çekmek, geçmişi bitirmek isteyeceksiniz. Çünkü geçmişe dahi bir şok durumları var sizde. Bir kalp kırgınlıkları var. Artık ne yaşadıysanız o kısımlarına ben girmiyorum. Sevgili oğlakçığım. Bundan dolayı yani anlayın bir kalpte 3 bıçak veya 3 kılıç düşünelim değil mi? Bundan dolayı siz geçmişe örtü çekmek istiyorsunuz. Fakat karşı taraf hayır. İkimiz de güçlü karakteriz aramızda manyetik çekim var. Birbirimizden elektrik alıyoruz. Ben sana yeterince hayranım. Sıkı sıkı tutuyorum. Sen ne kadar geçmişi bitirmeye çalışsan da, şoklar yapsan da ben seni bırakmak istemiyorum. Ben senden ayrılmam. Bak burada sıkı sıkı da tutuyorum." diyor. Tabii bu onun iç dünyası. Ama daha sonra bakın çift koldan siz geçmişi örtüyle Bitirmek istediğiniz an itibariyle karşı taraf ne yapıyor? Çift koldan üstelik size arıyor. Ama nasıl arıyor? Arayış önce arıyor ardından da olaya ciddi bakıyor. Bakın ciddi bir kart bu evlilik kartıdır canlar. Karşı taraf ne yapıyor? Olayı ciddiye alıyor. Ateşlerden size tekrar teklifle geliyor ama sözlenme ama nişanlanma ama ortak noktada anlaşma ama evlilik hiç fark etmiyor sağlamdır onu da söyleyeyim. Bazıları ise yani nadiren söylüyorum bakın %20'si için söylüyorum karşı partnerler için hafiften sizin geçmişi örtü çekmiş olmanıza sinirli bir yapısı vardır partnerin. Hafiften hem size arar hem de hafiften size bir öfke durumu oluşabilir. Çünkü kartımızda öfkede var canlar. Sen beni nasıl bitirirsin? Ben sana hayranlık duyarken, o kadar seni sıkı sıkı tutmaya çalışırken sen bir anda karar alıp ne bileyim beni hiç düşünmeden geçmişi örtüyü çekip bir şok nasıl yaparsın? Gibilerden sizi arayıp hafiften bakın öyle çok kötü değil hafiften size kızabilir bağırıp çağırabilir, yok işte bir yere gidemezsin, ben seni sıkı sıkı tutuyorum bir yere gidemezsin, bırakmam gibilerden size bunu yapabilir karşı taraf canlar bakacağız şimdi bakalım bu vaziyet nereye gidecek sevgili oğlakçıklarım için peste edebilir, hayır etmiyor peste edebilir kişi bir hafta sonra şu düşünce ve duyguları değişebilir, insan ruh hali değişkendir canlar ne kadar sabit de olsak Mutlaka değişen taraflar vardır. Siz bakın kararlısınız. Ah canlarım benim, sevgili oğlakçığım. Karar aşaması, geçmişi örtüyü çekmek, şok yapmak ve yeniden doğuş. Geçmiş bitsin, atla çiğneyip geçip gidiyorsunuz. Yeni bir Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma yaratacaksınız. Karşı taraf ise hala mutlu aşk planları peşinde ortak noktaya bir bakalım sizler de değişebilirsiniz hemen her şey olabilir ortak nokta gayet görüyorsunuz iyi niyet doyum iyi niyet doyum ihtişam lüks tamam ortak nokta bu ortamızda bu çıktı Aa, güzel siz ikilemde kalacaksınız daha sonra canlar sevgili oğlakcığım ama karşı partneriniz Bayağı bir ısrarcı, sabra, sabra verecek olayı anlatabiliyor muyum? Olayı sabra verecek. Sabırla sizi elde etme planları yapacak bu insan. Siz ise bir miktarcık hem huzur arayıp hem de bir yerde karşı tarafın bu hallerinden dolayı ikilemde kalacaksınız. Gerçekten de kabul etsem mi, etmesem mi gibi gel git durumlarınız görülüyor ama karşı taraf... Hmm, sizi bırakma derdinde değil canlar. Evet sevgili oğlakçığım. Güzel harika karşı taraf peşinizden geliyor söyleyeyim. Yüreğindeki işi yap diyor sevgili oğlakçığıma. Diyor ki karşı partner sizi bu derecede isterken yüreğinden geçen, kalbinizden geçen neyse onu yap. Onu söyle diyor. Bitti. Yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek. Bitti. Kalbinden geçen neyse karşı tarafa o cevabı ver. Gerisi gelecekmiş sevgili oğlakcığım güzel insan efendim bu açılımımızın sonuna geldik 15 Eylül'e kadardı 15 Eylül sonrası belki oğlak her an her şey olabilir bir anda kılıçları bir kenara atıp karşı tarafa koşabilir de bilemeyiz değil mi canlar her an her şey olabilir efendim bu açılımımız bitmiştir.